Herkese merhabalar. Bugün sizlere süt mısır nasıl yapılır onu göstereceğim. Yapılışına geçelim. Ben göstermek için 2 adet süt mısır kullanacağım. Siz isterseniz daha fazla süt mısır kullanabilirsiniz. Üzerindeki kabukları soyup tencereme alıyorum. Mısır püsküllerini üzerinden ayırıyoruz. Güzel bir şekilde İkinci mısırın da kabuklarını soyup tencereme alıyorum ve mısır püsküllerini çıkarıp bir kenara bırakıyoruz. Mısırlarımızı kabuklarıyla beraber kaynatacağız. Tadının daha güzel olmasını sağlayacaktır. Kabuklarını soyduktan sonra benim tencerem küçük olduğu için mısırlarımı ortadan ikiye ayıracağım. Tabi siz daha büyük tencere kullanırsanız ortadan ikiye ayırmanıza gerek kalmaz. Mısırları ortadan ikiye ayırdıktan sonra üzerini geçecek kadar su ilave ediyoruz. Daha sonra yarım çay bardağı süt ilave ediyorum. Ve ocağın üzerine alıp kaynamaya bırakıyorum. Yaklaşık bir yarım saat 45 dakikada hazır olacaktır. İsterseniz düdüklü tencerede yapabilirsiniz. Çok daha kısa sürede hazırlamış olursunuz. Mısırlarımız güzelce kaynadı. Tenceremden alıp servis tabağına bırakıyorum. Mısırları kaynatırken mısır kabuklarını ve süt kullandım. Lezzetini daha da arttırmak için. Dışarıda aldıklarımızdan çok daha güzel olduğu Mutlaka denemeniz gereken bir tarif. Üzerine bol tuz serpip afiyetle tüketebilirsiniz. Yapacakları şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Süt mısır tarifimi beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın.